Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere. Merhaba saygıları izleyicilerimiz. Evet yeni bir programda, yeni bir yayında sizlerin karşısındayız Allah'ın izniyle. Çetin Sarıgül Hocam canlı yayında. Biz canlı yayına başlamadan önce Çetin Hocam hayırlı günler, esenlik dolu saatler diye benim taklidimi yaptı. Hocam dedi bu giriş sözünü yakında tescillememiz gerekiyor dedi. Çetin Hocam? Hocam, e, herkese güzel bir keyifli yayın diliyorum. Evet, aynen. Teşhislemek lazım. Yani güzel bir anlamlı cümle. Ee, gerçekten, sen niye dalga geçiyorsun benimle? Söyle bakayım. Hocam, dalga değil de belki sen gibi yapabilirim dedim ama sahibi kadar sözünü yapamadık. <gülüyor> o ayrı yap bir şey. bakayım. Bir de giriş yap Çetin. Ee, hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel, anlak anlar dedim kaldım evet yapamayız işte hocam ya bak <gülüyor> <gülüyor> o o cümleyi bir arada tutmak mesele yani <gülüyor> işte o yüzden dedim tehsil yapmak lazım diye hocam şimdi yani herkes sözü kendini sahibinde güzeldir hocam evet iyi bakalım sınıfta kaldın çetin Allah razı olsun <gülüyor> hemen <gülüyor> geçelim yayınımıza tamam Şimdi bu evde bakım maaşını tamam bizim aboneler bizi biliyor da bizi bilmeyenler şimdi ya kim bu deliler demesin yani. <gülüyor> Hayatın bir iki tane delisi diyoruz hocam ne diyelim artık. <gülüyor> evet bakım maaşı almak için gelir testi başına nasıl hesaplanır? Evet arkadaşlar askeri... gelir testi yani, bakım maaşında askeri ücretin 3'te 2'lik iki... kısmı Kesinlikle da e, e, kısmına tekabül ediyor. Yani evdeki hane halkının kişi başı Askeri ücretin 3'te 2'lik kısmını geçmemesi gerekiyor. Ücretim beni dinliyor musun? Ha, hocam pardon. Heh, ya biraz dur bak şöyle başlayalım. Ben okuyayım tamam mı? Benim okumam bittikten sonra şimdi soru cevap soru cevap gidelim. Hocam ee, şöyle ha. yapalım. İzleyici şimdi bu konu nereden çıktı diyecek. E, haklı olarak çünkü çok sık soruluyor. Yani evde bakımla ilgili arkadaşlar bugüne kadar böyle... E, çok sık sorulan bir sorulara cevaplayan yayın tamam. şu ana kadar yapılmadı. Ee, bu evde bakım olayı çok önemli. Ee, evet. Bu konuyu da Rıza hocam sağ olsun e, böyle bir yayın yapma gereği duyduk sizleri bilgilendirmek için. Ee, tamam. İnşallah faydasını görürsünüz. Çetin vallahi bir konuya giremedik ya. Yeminle laf <gülüyor> öyle dolandırıyorsun, dolandırıyorsun ki. Hemen e, şey <gülüyor> mevzuya giriyorum tamam mı? Bakım, tamam maaşı, al, bakım maaşı almak için gelir testi kişi başı nasıl hesaplanır? Askeri ücretin 3'te 2'si oranının altında olması gerekir. Evet yani bugün 5500 TL askeri ücret alıyor isek arkadaşlar bunun 3'te 2'lik oranını hesapladığımızda yaklaşık 3600 TL'nin altında çıkması gerekiyor. Bakım maaşı alanların sosyal güvencesi olmalı mı? Bakım maaşı alan kişinin herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayacak. Şimdi bu e, geliri veya sosyal güvencesi olmayacak kavramı bakım maaşını devlet engelliye baktığı için verdiğinden dolayı sosyal güvence olarak tanımlıyor. Eğer sosyal güvencesi varsa birisinin bakım maaşına alamıyor hocam. Bakım maaşı alan aileler sosyal yardımlara başvurabilir mi? Evet, şartları uyan herkes desteğe başvurabilir. Tabii ki bakım maaşı bir nevi devletin desteklediği bir durum. Her ay düzenlenerek ödeme yapılıyor. Bu bağlamda sosyal yardımlardan da faydalandırılarak ekonomik anlamda güçlendirilme hedefleniyor hocam. Bakım maaşını kimler alır? Hastaya bakan, yakınları ve şartları uyan kişiler alabilir. Şimdi bak evet, bu, bu konuyla ilgili çok sorular evet. geliyor. İşte Halam alabilir mi, teyzem alabilir mi, kardeşim alabilir mi, kocam evet. alabilir mi? Yani e, bunu bir anlatalım. Tabii ki e, şimdi arkadaşlar e, akraba alabiliyor dedik. Aile fertleri alabilir. Buradaki amacımız şu. Anne alır, baba alır, kardeş alır, eş alır. Buradaki amaç e, bir bireyin bakılması hususunda ister ailesi olsun, ailesi yoksa dışarıdan bir kişinin, Devletin belirlediği şartları tuttuğu anda e, kendisine baktığından dolayı belli bir ekonomik destek sağlıyor. Yani bir kişinin annesi bakabilir kendisine, babası da bakabilir, kardeşi bakabilir. Akrabası yoksa bir başka tanıdığı yakını da yani uzak arkadaşı da bu haktan faydalanabilir. Hani bazen e, şöyle bir soru geliyor işte baba evladına anne evladına bakmakla yükümlü kabul ediliyor. Ancak malum ekonomik bir durum var. Bu ailelerin ekonomik durumları yoksa bakacak olan baba, anne, kardeş, hala, teyze her neyse onun da sosyal güvencesi yoksa devlet engellisine baktığı için bu bireye ücret vermekte. O yüzden herhangi bir sıkıntı, sorun yaşanmıyor hocam. Akın maaşı nasıl ödenir? Engelli bireye bakan kişinin hesabına yatar. Evet bu e, çok sık soruluyor. İkinci sorulardan bir tanesi de bu. Bakım maaşı engelli bireye değil. Engelli bireye bakan kişinin hesabına yatar arkadaşlar. Bunu bilin. Tamam. Nereye yatıyor peki? E, hocam e, genellikle PTT üzerinden e, alınır veya banka hesap numarasına da yatar. Buradaki ayrım şu. E, normal engelli maaşlarımız biliyorsunuz ilk etapta Ziraat Bankası sonra PTT şubelerine yatıyordu. Ancak bakım aylıkları engelli bireye verilmediği için kişinin IBAN numarası farklı bankada da olsa bile onun üzerine bu para yatıyor. Yani herhangi yani bir sıkıntı bankasından, yok. Yani da alabiliyoruz herhalde. Tabi tabi hocam o bireyin hesap numarasına göre değişir yani banka PTT'de fark etmiyor. Bakım maaşı devlet tarafından nasıl kontrol edilir? Belli aralıklarla haneye yetkililer ziyaret ederek engelli bireye bakılıp bakılmadığının tespiti yapılır. Uygunluk yok ise maaş kesilir. Evet e, bu izleyicilerimizin bir çoğunun atladığı bir konu. Bakım maaşına bağlandık artık denetleme olmaz düşüncesi var arkadaşlar. Kesinlikle yanlış. Devlet engelli bireyine bakan kişiyi düzenli olarak denetler. Evine gelir. Evindeki e, istediği şartları kontrol eder. Yani hadi ben sana maaş verdim artık bundan sonra seni denetlemiyorum diye bir şey yok. Adresle tespit edilmezse sorun yaşarsınız arkadaşlar. Evet bakım ile ilgili sizlerin de soruları olursa yazın arkadaşlar. <gülüyor> bakım maaşını geriye dönük olarak devlet alır mı? Evet şartları uymayan ve maaş almaya devam eden kişiler tespit edilir ise geriye dönük faiziyle devlet tahsis eder. Bu önemli bir durum hocam. E, diyelim ki adres değişikliği gerçekleşti. Örnek veriyorum mesela. Veya bakım maaşını alan kişi herhangi bir yerde çalışmaya başladı. Ama bu bildirilmedi. Bu durumda tespiti yapılırsa geriye dönük bütün verilen maaşlar faiziyle sizden alınır arkadaşlar. Yani devletin e, himayesinden kimse kaçamaz bir şekilde tespiti yapılır. Evet Şükrü Çetin, hayırlı yayınlar Sayın Hocam. Evde iki kişiyiz. Kardeşim ve ben aile destek paketi için vakfa gittim. Kardeşim yüzde yetmiş zihinsel engelli ve ben vasiyim. Bakım maaşı alıyorum diye çıkmaz dediler. Biz bunu şöyle soralım. Bakım maaşı alanlar aile destek diğer yardım türlerine başvuru yapabilir mi? Tabii ki yapar hocam. Az önce de belirttim bakım maaşı ekonomik anlamda tam gelir sayılmaz. Yani şöyle 3.300 TL civarında olduğunu düşünelim aldığımız maaşın. Bu bağlamda e, eksik olacağı için devlet bütün destek paketlerinden faydalandırıyor. Alanda var. Bakım maaşında adres değişikliği bilgisi sorun olur mu? Evet, adres değişir ise kuruma bilgi verilmeli. Aksi halde maaş kesilir. Evet hocam az önce de söyledim. Adres değişikliği bilgisi çok önemli. Çünkü devlet sürekli kontrol ediyor. Eğer o adreste yoksanız maaşınız kesilir arkadaşlar. Buna dikkat edin. Bakım maaşı bankaya mı yoksa PTT'ye mi? yatar. Bakım maaşını alan kişiler İBAN numarasının olduğu banka veya PTT yatar. Bunu söylemiştik. Evet aynı. Bakım aynen. maaşı alan ve engelli birey il dışına çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Ancak kurumdan izin almak şartıyla. Yurtdışı da mı aynı Çetin? Evet hocam onu belirtecektim. Şimdi burada şöyle bir uygulama var arkadaşlar. Kafamıza göre dışarı çıkamıyoruz. Çünkü bakıma muhtaç olan kişiler biliyorsunuz tam bağımlı. E, raporları var. Yani yaşamsal fonksiyonlarını tek başlarına gideremiyorlar. Eğer ki bu kişiler tedavi amaçlı çıkmaları durumunda, bakın özellikle söylüyorum tedavi amaçlı çıkmaları durumunda e, en geç en fazla bir hafta ya da 15 gün her neyse bunu kuruma bildirecekler. İşte diyecekler ki ben falan yere filan hastaneye gidiyorum. Veya şu tedavimizi sağlayacağım. Sizin dediğiniz gibi yurt dışına da çıkarken de bu böyle. Kurumu muhakkak bilgilendirecekler. Onun belli bir süresi var. Yasal süreyi geçtikten sonra maaş otomatik düşer. Çünkü hmm. devlet takip ediyor bunu. Ee, o yüzden il değiştirirseniz, yani il dışına çıkarsanız muhakkak ki çıkabilirsiniz arkadaşlar. Özel hayat var, e, tedavi var veya başka nedenler var. O yüzden çıkacağınız zaman sizden ricamız bulunduğunuz ildeki kuruma gidin. Nedeninizi ve gerekçenizi muhakkak bildirin ki hani çıktığınız zaman memurlar kapıya gelip kapıyı borç maaşınızı kesmesin. Yani bu önemli Çetin, Avrupa'da esasında mesela engelliye bakan kişinin yani tatiline kadar destekler veriliyor normalde yani Türkiye'de de normal engellinin engelliye bakan kişinin yani böyle rehabilite edilebileceği yani engelli işte çocuğunu baktığı kişi hani engelli bireyi bırakabileceği bir devlet kurumu var mı? Evet hocam, e, bu korumumuz var arkadaşlar. Birçoğumuz bundan e, haberdar değiliz. Tamam. E, her ilde aile sosyal hizmetler bakanlığına bağlı engelsiz yaşam merkezlerimiz var arkadaşlar. Bunların sayısı günden güne artıyor. Bu yaşam merkezlerimizde başta otizmli çocuklarımız olmak üzere gündüz bakım, gece bakım sistemine göre. Ee, engelli birey velev ki bir düğününüz var velev ki bir cenazeniz var velev ki bir yere gitmek zorundasınız engelli evladınızı yakınınızı belli süreler eşliğin aralığında diyeyim, bu bakım merkezlerine bırakabiliyorsunuz arkadaşlar orada her türlü ihtiyaçları gideriliyor bakımları sağlanıyor tedavi amaçlı nereden peki bunu Çetin nereden öğreneceğiz bunları hocam e, illerdeki aile sosyal hizmetler il müdürlükleri bu konuda yardımcı oluyor o ilde hmm. varsa veya o ilin yakınında varsa. Mesela benim bulunduğum ilde var. E, hatta il dışından gelen e, bakım alan kişiler de var. Çok güzel. Ben bu merkezi gezdim hocam. Yatak e, kısımlarından tutun sosyal tesis alanlarına kadar çok şahane bir hizmet veriliyor. Evet. E, şöyle sorayım. E, evde bakım maaşı alan engelli aylığı da alabilir mi? Aynı anda. Alır hocam. E, burada bir sıkıntı yok. Çünkü Peki, raporunda sorun evde olmuyor. Aile, evde bakım aylığı, evde bakım aylığı alan, engelli aylığı alan, aile destek paketi yardımı alabilir mi? Üçünü de alır anladım. hocam. Hepsinden faydalanır. Bakın ben burada kriterini söyleyeceğim. Hani en basit gelir kriterini anlatayım. Eğer ki evde bakım maaşı alıyor, engelli maaşını alıyorsanız, Hı. engelli maaşı almak için askeri ücretin üçte birlik kısmını geçmeyeceksiniz. Kişi başı düşen gelir. Evde bakım maaşı için üçte ikilik kısmını geçmeyeceksiniz. Aile destek paketinden alabilmek için biliyorsunuz askeri ücretin üçte birlik oranını geçmeyeceksiniz. Bu oranları geçmeyen her birey bu dediğim bütün haklardan faydalanır. Evet Şükrü Çetin, hocam ben GSS gelir testi yaptırdım ama engelli maaşı ve bakım maaşı gelir testi sayıldı. Şimdi hocam bunu çok soran arkadaşlarımız var. Devlet bunu gelir testine sayabiliyor. Yani bunu yalnız şöyle anlatayım. Mütevellit heyetlerinin inisiyatifinde mi o? Aynen ha Vay hocam sen benden çok yaşayacaksın. Ee, evet. Mütevelli teyetleri her ilde farklı karar alıyor. Yani çünkü e, mütevelli teyeti diyor ki bir ilde ben kesmem diyor, gelir testini almam diyor, bir başka ilde de alırım diyor. Şimdi e, yasal açık olduğu için, açık uçlu ifadeleri olduğu için karar alınabiliyor. Aslında benim mantığımda karar alınmaması gerekiyor. Çünkü bu bir maaş veya da aylık değil. Yani emekli maaşı veya işle ilgili al alakalı bir gelir değil bu. Devletin evet. verdiği ekonomik destek bu. Bakım maaşı için nereye başvurulur? Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine başvuru yapılır. Evet. E, bakım maaşı Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arkadaşlar. Engelli maaşı e, Sosyal Yardımlaşma Vakfı. Hani yeri gelmişken bunu da söylemiş olayım. Evet. E imzalı rapor ile bakım maaşına başvurabilir miyiz? Evet başvurabilirsiniz. Evet çok önemli bir konu bu. E imzalı raporlar günümüzde artık çok sık karşımıza çıkan hayatımızın parçası arkadaşlar. Bu raporlarla başvuru yapabilirsiniz. Sorun yok. Bakım maaşı için raporda hangi ibare olmalı? Rapor oranı önemli mi? Raporda tam bağımlı yazması gerekir. Oran önemli değil. Evet çok önemli bir durum bu. Şimdi engelli arkadaşım diyor ki benim raporum %90 ama ben bakım maaşı alamıyorum. İşte %60 %70 olan kişi alıyor diyor. Arkadaşlar burada devreye giren oran değil. Raporda tam bağımlı yazması gerekiyor. Tam bağımlı ibaresinin tam karşılığı ise yaşamsal fonksiyonların tek başına gediremeyecek kişiler oluyor. O yüzden bakım maaşı alırlar. Oran çok dikkate alınmaz burada. Kanser hastaları bakım maaşı alabilir mi? Evet alabilir. Sadece raporda tam bağımlı yazsın ve diğer şartlar uygun olsun. Evet e, kanser hastalarımız e, genelde bu tip soruları soruyorlar hocam. Burada parantez içinde şöyle dipnot vereyim. E, süreli bile olsa rapor eğer raporda tam bağımlı yazıyorsa o süre içerisinde bakım maaşı hakkınız var arkadaşlar. E, Allah kimseyi bu duruma düşürmesin diyelim ne diyeyim. Bakım maaşı alan kişi engelli haklarından yararlanır mı? Raporda tam bağımlı yazan engelli bireylerde engelli kimlik kartına refakatçi yazılır ve bakan kişi bu haktan yararlanır. Evet çok önemli bir konu hocam. E, refakatçi soruyorsunuz refakatçi niye yazılmıyor diye. Eğer ki bir raporda tam bağımlı yazıyorsa muhakkak engelli kimlik kartına o kişinin refakatçisi belirtilir arkadaşlar. Daha önceden refakatçiler hocam resimlerle belirtiliyordu kişinin yanında resmi de konuyordu ama şimdi böyle bir uygulama yok kişi refakatçi kimlik kartına olduğu zaman o kişiye bakan kişi engellilik bütün haklarından da faydalanır yani herhangi bir sorun evet, yaşamıyorlar. Evet Mehmet Dünmez hocam engelli aile için evde sigortalı bağ olmaması gerekiyormuş. Şimdi arkadaşlar bakın şöyle bir durum var. Evde sigortalı bağ olmaması gerekiyor. Bu mütevelli teyitleri karar alabiliyor. Yalnız benim e, bizati çevremdeki olan insanlara söyleyeceğim. Evde baba sigortalı çalıştığı halde hane halkı fazla olduğundan dolayı çocuğa bakım maaşı verip annesinin bu maaşı alan kişiler var. Buradaki esas kriterimiz engelli aylığı için askeri ücretin üçte birlik kısmını geçmeyeceğiz. Bakım maaşı için askeri ücretin 3'te ikilik kısmını geçmeyeceğiz arkadaşlar. Evet bakım maaşı alan kişiler engelli aracı alabilir mi? Evet alır ancak bakım maaşlarının kesilme tehlikesi bulunur. Bak bu yani en kilit soru bu bence. Hani burada evet. herkes bu soruyu soruyor neticede. Yani engelli araç alırsam evde bakım maaşım kesilir mi? Bunu net olarak söyleyelim. Evet hocam 2021 Eylül ayında çıkartılan bir yasa dola, yasadan dolayı bu tarihten sonra bakım maaşı alıp engelli aracından faydalanan arkadaşlarımın maaşları kesilir arkadaşlar. Ama şöyle, şöyle. Heh. yani Heh. E, araç almadan önce sosyal yardımlaşma vakıflarına e, sosyal hizmetlere gidin e, arkadaşlar yani böyle böyle bir araç almak istiyorum e, deyin yani maaşım kesilir mi deyin. Engelli aylığı, evde bakım aylığı eğer onlar yani e, Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın ya da sosyal hizmetlerin e, size vereceği e, duruma göre hareket edin ama evet. genel itibariyle e, araç alındığında şu anda kesiliyor arkadaşlar. Yani evet. onu söyleyelim sizlere. <gülüyor> Aynen. Aynen. Arzu e, Karabacakoğlu evde bakım maaşı almak için bakacak refakatçi sigortası varsa alamıyor mu? Şimdi evet Arzu Hanım güzel bir soru sormuş. Bakıcı maaşı alan kişinin sigortası varsa maaş alamaz. Yani destek alamaz. Çünkü sigortalı demek kendi sosyal güvencesi anlamına geliyor. Sigortası olmayacak ki sosyal güvencesi olmadığından dolayı devlet o engelliye bakıyorsun diye sana ekonomik destek sağlayacak. Amaç bu. Evet engelli araç almak için %90 şart hala geçerli mi demiş yine Arzu Hanım. %90 şartımız görme engeller için geçerli diğer engel grupları için orta bed engeller için geçerli değil yani o yüzde %6 da olabilir ama bazı tam bağımlı yazan hastalarımızda %70 bile oran olsa araç alabiliyor hocam evet, bakım maaşı verilen bireyler engelli aylığı da alabilir mi demişsin Evet alır ancak gelir testine takılırsa iki maaştan birisi kesilir demişiz Bakım evet. maaşı e, ne zaman kesilir? Hasta iyi olunca veya maaş bağlanma şartları değişir ise kesilir demişsin Çetin. Evet hocam bu genelde e, ağır e, hastalığı olanlar ve süreli raporu olanlar e, ilgilendiren bir durum. Hastalık iyileştiği anda rapor düşer. E, rapor düştüğünde maaş kesilir. Bir de diğer şartlardan biri eksilirse muhakkak e, maaşınız kesilir arkadaşlar. Bunu bilin. Evet, Mehmet Dünmez, hocam ben sordum memurlara, o soruyu, araç alımı evde bakıma zararı olmuyor dediler. Yani hocam bakın farklı fikirler ortaya çıkıyor. Demek ki o ildeki mütevvelli... 10 işte e, ilde 3 il böyle davranıyor arkadaşlar. Yani, yani. E, bir dünya insan, e, hocam bakım maaşımız bize kesildi diyor. Neden kesildi diyorum. İşte biz araç e, aldık diyor, akrabam araç aldı diyor vesaire falan. Evet yani şu araç olayı bir çözülmedi ya. Vallahi Hocam canım. çözülmez yani gerçekten çözülmez. Bakım maaşı kesilen birey tekrar başvuru yapabilir mi? Evet yapar. Evet yapar İyi, arkadaşlar. Nasıl oluyor bunu da anlatalım. Ee, şimdi nasıl... bakım maaşı kesildi arkadaşlar. Ee, kuruma hmm. gidiyorsunuz, müracaat ediyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim bakım maaşımız kesildi. İlk önce bunun neden kesildiğini öğreniyorsunuz. Bu kesilme nedenini ortadan kaldırdıktan sonra ver, mesela adres değişikliği mesela gelir testi örnek veriyorum. Bunlardan bir, diyelim ki oldu maaş kesildi. Siz bunu düzelttiniz e, tekrar hak kazandınız. E, bu bağlamda tekrar başvurabilirsiniz. Benim tavsiyem Temmuz, Pardon, Temmuz Ocak döneminde kesilen arkadaşlar e, başvuru yapabilsinler. Çünkü niye askeri ücret zamlanıyor, diğer oranlar yükseliyor, belki gelir testinden bu hak kaybına uğrayanlar e, yükselen oranlar e, karşısında tekrar hak sahibi olabiliyor hocam. Evet, bakın maaşı hangi günlerde hesaba yatar? Her ayın başında, tc kimlik numarasının son rakamına göre hesaplara yatar. Evet bu da çok soruluyor. Bakım maaşı sistemlere yatmaya başladı ve e devlet de güncellendi dendiğinden sonra arkadaşlar TC kimlik numaranızın son rakamına göre hesaplara yatıyor. Bu her ay düzenli olan bir sistem. Evet çok teşekkür ediyorum Çetin Hocam. <gülüyor> evet arkadaşlar yani konumuz evde bakım maaşı videosu yani yayını. Diğer alanlarda sorularınız var onları ben bilerek almadım bu yayına ya bir de Çetin ben şu konudan da çok rahatsızım böyle işte her Buyur. ay böyle evde bakım maaşı yattı diye haber yapılmasında ben çok doğru bulmuyorum yani bu haberlere de son vermek lazım artık yani neticede evde bakım maaşları da rutin bir şekilde yatıyor yani yani her hocam. ay böyle evde bakım maaşları hesaplara yattı. Bu, o, evet. e, bu, ben rahatsız oluyor bundan yani. Evet hocam haklısın. E, mesela ben burada seni haklı görüyorum ama burada bir e, yasal sorumluluk var. Daha doğrusu onu söyleyeyim ben. Her bakanlık e, biliyorsunuz cumhurbaşkanımıza karşı bizlere karşı sorumluluklar oluyor. E, her e, üst kademeye karşı sorumluluklar oluyor. Bakanlıkların yaptığı faaliyetleri düzenli olarak program çerçevesinde kamuoyuna paylaşılıyor. Yani sadece bu ya, aile bu bakanlığı değil. Da, çetin bu ay memur maaşı yattı, işte işçi maaşı yattı, emekli maaşı yattı diye her ay açıklama mı yapıyor devlet? Ama hocam her programda <gülüyor> bakım maaşı <gülüyor> yattı mı diye evet, evet. soru soruluyor. Evet, çok teşekkür ediyorum. Evet hocam, Arkadaşlar bu videomuzu beğenelim, paylaşalım, çevremizi, kanalımıza abone yapalım Allah'ın izniyle. Önerileriniz de olursa böyle bize yazın, bu videonun altına Bizim unuttuğumuz evde bakım maaşı ile ilgili e, düşünceleriniz olursa e, bunları da yazın. E, sizleri seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hayırlı günler diliyorum.